Büşra Hocam, malumiyat e, entegreli psikoterapi yaptığınızı biliyoruz. Bu alanda nasıl çalışıyorsunuz? Bizi açıklayabilir misiniz? Tabii ki. 7 e, yıldır e, bu alanda çalışan biri olarak. ilk önce e, tabii ki de bilimsel olarak verilerimiz olmazsa olmaz. E, danışanlarımız geldiğinde e, bilgisayar ve davranışan anlamda genelde ruhsal tarama yapıyoruz. Olmazsa olmazım. Ama bunun dışında fıtratla ve analizi temelli dediğim benim kişilerin e, karakter e, analizini, benlik e, alttavanında yatan e, e, negatif ve pozitif dağılmış eğilimlerini analiz ettiğimiz fıtrat ve mizaj analizi çalışmasını yapıyorum. Bu çalışmalarla beraber e, ennegram terapisi dediğimiz e, karakter analizini harmanlayarak kişinin bir e, ruhsal e, portföyünü çıkartıyoruz aslında. E, bu kişinin... E, ruhsal anlamda artı ve negatif eğilimleri, biz buna nefsi eğilimler diyoruz, ee, zaafları, bir yandan da e, olumlu dediğimiz pozitif e, eğilimler oluyor. Bunlara e, maneviyatta ruhun hasletleri ve nefsin afetleri diye e, tabir edilir. Bununla beraber kişinin tabii ki de aile özgeçmişindeki e, anemnezleri muhakkak alındığı için bütüncül bir e, incelemeyle kişiye uygun bir terapi çalışması ayarlıyoruz. E, da herhangi bir sabit bir ekol yok. Hani bildiğiniz e, kimi davranışçı çalışır, kimi bilgisayar çalışır ya da humanist çalışır. Bunları e, tasavvuf psikolojisi ile beraber e, yani ben buna mizaç analizi diyorum ama e, tasavvuf psikolojisi bütüncü bir bakış açısıdır. Bu vermiş olduğumuz verilerle işte karakter yiyecek, e, analizi, nicas, mizaç analizi e, fıtrat analizi ve bunlarla beraber kişinin bilimsel verilerini de harmanlayarak bir e, çalışma tablosu veriliyoruz, terapi programı. E, bunu da şöyle belirtmek isterim. Benim hani e, iddialı olmak istemiyorum ama 12 seansla 24 seans arasında muhakkak e, nokta atışı yani çözüm odaklı e, bir sonuca varıyoruz. Ee, yıllardır da almış olduğum danışanlarımda bu mizaj ve temelli hem içe dönük, iç konuşmalarının geçtiği, kişinin kendini, sorunlarını, etrafındaki olayları derin bir tefekkürle e, sorguladığı bir psikoterapi evresi olduğu için biraz ağır oluyor. Ben bunu ruhsal doğum süreci diyorum. E, bu süreçte ağır yüzleştirmeler yaşanabiliyor ama dediğim gibi eğer düzenli bir şekilde hem kişiye verdiğiniz bilişsel ve davransak ödevleri, danışan evinde, sosyal hayatında uyguladığında her geldiği seansa bunları tiit ediyoruz. Ne kadarını aşabilmiş, ne kadarını aşamamış. Bu kontrol içerisinde ilerlediğimizde 12 seansla 24 seans arasında kesin ve Yani bu iddialıyım çünkü 7 yıldır hep bu sistemle çalışıyorum ben. Böyle yıllarca, aylarca psikoloğa paralar ödemeye <gülüyor> gerek kalmıyor Biz alan mevzim olarak bunu söylüyorum ama o yüzden ee, bu e, maneviyat entekliliğinde çalıştığımız zaman dediğim gibi çok görünüyor bir bakış açısıyla olaylara e, yaklaşım sağladığımız için e, nokta dışı bir çalışma yapıyoruz. İnşallah e, bu konuda da daha çok insanlara ulaşabileceğimize dokunabileceğimi düşünüyorum. Teşekkür ederiz Güzelce. hocam.